Bugün 17 Ekim 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Balık burcundaki ay güne hassas ve duyarlı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde balık burcundaki ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşecek uyumlu açı, bireyselliğimizi ve yaratıcılığımızı yükselterek bize destek olabilir. Yeni durumlara ve kişilere daha kolay adapte olabiliriz. Yaratıcı ve orijinal fikirler üretmemiz, günlük işlerimizde hızlı çözümler bulmamız mümkün. Kişisel becerilerimizi ifade etme olanakları da bulabiliriz. Heyecan verecek sürpriz gelişmeler de söz konusu olabilir. Bugün terazi burcundaki güneşle oğlak burcundaki Plüto arasındaki dik açık kesinleşiyor. Güç ve güven arzumuz artarken hırslı, tutkulu, aşırı kontrolcü davranma eğiliminde de olabiliriz. Kontrolümüz dışında oluşan şartları kabullenip uyum göstermeye çalışalım. Otorite figürleri, devlet mercileriyle ilgili kısıtlama, baskılar artabilir. İlişkilerde manipülatif durumlar, ego çatışmaları ve kıskançlıklar da gözlenebilir. Öğle saatlerinden itibaren Ay ve Neptün balık burcunda kavuşacak. Hassasiyetimiz ve sezgilerimiz yükselirken çevremizin etkisinde daha kolay kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz. Çok hassas ve kırılgar olabileceğimizden kendimizi rahatlatacak faaliyetlere zaman ayırmalıyız. Meditasyon, dua, sanat, müzik, yüzme, yardım faaliyetleri enerjimizi dengelememize yardım edebilir. Yaşamımızdan çıkarmak, değiştirmek istediğimiz konular, alışkanlıklar, bağımlılıklardan kurtulmak için de uygun bir gündeyiz.